Hayatım boyunca komple teorilerinden nefret ettim, inanmadım. Bir derin devlet olabileceği fikrine acayip soğuk baktım. Fakat FTX skandalı gösteriyor ki arkada bir numaralar var. Eğer bu işin arkasında Amerikan derin devleti yoksa kim var gerçekten çok merak ediyorum. Eğer bunun arkasında hiç kimse yoksa tarih boyunca bir yere gelemeyecek şanslı olaylar üstte bindi ve bir genç çocuk 3 yılda 32 milyar dolarlık değerlemeyle bir şirket kurdu. Sonra da bir günde battı gitti ve arkada hiç suçlu kimse kalmadı. Geçeceksiniz bunları. Çok insanın canı yandı ve burada bir facia dönüyor. Ve muhtemelen Amerikan devleti bunu tamamen kripto olan üzerine çökmek için bir araç olarak kullanacak gibi gözüküyor. İnanmıyorsanız izlemeye devam edin. Konuyla ilgili acayip çok not aldım. Müsaadenizle notların üzerinden beraber gitmeye çalışacağız. Önce kuruluş tarihi. FTX'in kuruluş tarihi bile bir tuhaf. 25 Nisan 2019. Tam Biden'ın Amerikan Başkanlığı adayı olduğu açıklamasından iki hafta sonra. Sadece iki hafta. Peki bu neden önemli? Çünkü biliyoruz ki Sam bankman fried ileride demokratların en büyük bağışçılarından bir tanesi oluyor. Hemen sorusun arkasında. Ama daha da önemlisi daha o günlerde bile annesi Barbara Freed demokratlara fon toplayan bir kuruluşun başında. Biden'ın adaylığına açıklamasına sadece 15 gün var. Birdenbire FTX kuruluyor ve annesi demokratlara para toplama fonunun başında. İlginç değil mi? Devam edelim. Sam Bankman Freed'e bundan sonra SPF diyelim. Bu Barbara Fried, yani SPF'in annesi aynı zamanda bir profesör ve avukat. Babası da öyle Joseph Bankman. İkisi de soyadlarını korumuşlar. Neden? Çünkü ikisi de kariyerlerine çok başarılı. Kariyer konuları ne? İkisi de devlete kanun önerileri getiriyorlar. Hangi konuda kanun önerileri getiriyorlar? Amerika'dan nakitin kaldırılması konusunda. Çünkü diyor Joseph Bankman, nakit vergi kaçakçılığı önünü açıyor diyor. Hmm, nakiti kaldırmaya çalışan bir anne baba ve onların çocuğunu kurduğu bir kripto şirketi var karşımızda. Yine tesadüf. Tesadüfler burada da bitmiyor. Joseph Bankman'ı da tıpkı Barbara Fitt gibi yine demokratlar için fon toplamaya çalışan bir bağış toplayıcısı bu arada ama daha fazlası var. Bankman'ın eski sevgilisi Caroline Ellison. Eski sevgilisinden bize ne? Çünkü Caroline Ellison Alameda Research'un yani FTX'in yatırım fonu bacağının CEO'suydu ve o milyar doları o buharlaştırdı. Bu arada Caroline Ellison diye YouTube'da bir araştırma yapın. Kız yazısı videolarını bir görün. Töbe töbe, bir tuhaf bir kızcağız. İkisi de MIT'den arkadaşlar bu arada Semra. Okey buraya kadar hadi masumane diyelim öyle değil. Carolyn Allison'ın babası Glenn Allison MIT hocası ve bilin bakalım kimin hocası? Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Gary Gansler'ın hocası. Hangi Gary Gensler bu? Bitcoin ETF'ine izin vermeyen, Amerika'da kriptolar konusundaki regülasyonu bir türlü çıkartmayan, benim bir ara kriptonun baş düşmanı diye bir videonu ilan ettiğim insan. Evet, inanması zor ama böyle bir ilişki var. Sam ve Karol'ün eski sevgililer, Karol'ün 10 milyar doları batıran Alameda'nın CEO'su, Carol'ün babası Glen Ellison, bir MIT profesörü ve bu MIT profesörü Gary Gensler'in hocası ve yakın arkadaşı. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Sam Bankman Free, FTX üzerinden demokratların Ukrayna için organize ettiği bağış organizasyonunda arkasındaki sistemi kuran insan. Yani burada Ukrayna'ya aktarılan milyarlarca dolarlık paranın FTX üzerinden aktığını görüyoruz. Savaşa aktarılan paralar nerelerde kullanılır? Biraz bilenleriniz muhtemelen vardır. Konu burada da bitmiyor ama Sam Bankman Free World Economic Forum'un sponsorlarından bir tanesi. Teyzesi Linda Fried de oranı bir parçası. Bu arada teyze Linda Fried de Amerika'da aşı öncülerinden aşı savunucularından bir tanesi. Yine tamamen herhalde tesadüf silsilesi içinde devam ediyoruz. Burada da bitmedi. Amerika'da CFTC diye bir kuruluş var. Bu kripto varlıkların geleceği konusunda karar verecek içine sanatörlerin olduğu bir özel komite. Sen bu komiteyle pek haşır neşir. O kadar haşır neşir ki bu komitedeki hem demokrat hem de cumhuriyetçi milletvekillerinin seçim kampanyalarına yüz binlerce dolar para aktarıyor. Buradaki amaç ne? Sam Bankman diyor ki mevzuat çıkartmamız lazım. Efendim diyor. Bu mevzuatı çıkartmazsa kripto pazarı çok tehlikeli. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben bu pazarın kurtarıcısıyım. Zamanında Celsius, Luna, Three Arrows ve Voyager battığında gittim onları kurtardım. Hatırlayın bundan birkaç ay önce bu pazarlar patladığında SPF ortaya çıkmış. Bunlara para yağdırmış. Hepsini kurtarmıştı. Gerçi şimdi öğreniyoruz ki... Ta Duna'dan başlayarak hepsinin batışının arkasındaki mi varmış. Bu konuda bugün çok sayıda tweet yayınlandı. Hatta Trierof'un kurucudan bir tanesi ortaya epey kanıtlar da koydu. Şöyle bir oyun oynanmış o zaman. Batırıyorsun buraları. Sonra kurtarıcısı olarak devreye giriyorsun. Sonra da Amerikan Sermaye Piyasa Kurulu'na gidiyorsun. CFTC'ye gidiyorsun ve diyorsun ki Bakın ben buraları iyi biliyorum. Buralar bataklıktı. Buraları ben kuruttum. Şimdi beni dinleyin. Bir mevzuat önerim var. Ha o mevzuat önerimi dinlemek için biraz size para da vereyim ben. Yetmezse daha ne yapabilirim? Var, daha yapabileceklerim var. Biliyorum ki siz Amerika olarak iki tane dev kripto şirketine gıcık oluyorsunuz. Tether ve Binance. Niye? Çünkü bunların merkezi Amerika'da değil. Mesela Tether Hong Kong'da. Ceza falan kesebiliyorsan ama sonuçta kapatamıyorsun. Ne yapabiliriz? Tether'ın yatırım yaptığı Celsius'u batıralım. Çünkü Tether'ın orada bir milyar doları var. Belki de bu Tether'ı biraz etkiler. Hatta Tether'ın yatırım yaptığı herkese batırırsak eninde sonunda Tether'ı da götürürsün. Nasıl plan ya şanslı tesadüf ya da plan, öyle değil mi? Peki, Binance ne yapacağız? Binance Amerika'da değil, onu bir tuzağa çekebiliriz belki. Hatırlayın, FTX battığında önce kimden yardım istedi? Can düşmanı Binance'ten, CZ'den yardım istedi. Hatta şaşırdık niye böyle oluyordu? Şimdi biraz daha resimleşiyor gibi. Çünkü eğer Binance FTX satın alsa aynı zamanda FTX Amerika'yı satın alıyor olacaktı. FTX Amerika'yı satın aldığında Amerikan regülatörleri Binance'in bütün kayıtlarına ulaşma hakkını bulacaklardı kendilerinde. TVKD'si izliyor önce şöyle bir baktı oralara sonra kaçtı geldi. Belki de tek korktuğu şey borç değil. Belki de gördüğü şey bu tuzağın ta kendisiydi. Herhalde bütün senaryoyu anladık. Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bu kripto pazarına çökmek, kontrol almak istiyor. Ne yapabilirim? Pis bir oyuncu mu olsun? Bu pis oyuncu bu firmaların bir kısmını batırsın. Bu batışlardan doğan paniği değerlendirsin. Böylece regülasyonu bastırsın. Hatta bizim demokrat milletvekili falan yakın ilişki olsun ki o regülasyon tam onun isteği gibi çıksın. Böyle bir oyun ve bu oyun içerisinde bence pek çok insan var. Nitekim oyun henüz de bitmedi. SPF şu anda Bahamadan'da keyfine bakıyor. Oysa Amerika'da kendini yırtan bürokratlar var. Biz bu işi kontrol altına almayız. Regülasyon gelsin de acaba nasıl bir regülasyon gelecek? Çünkü eğer gelen bu regülasyon kripto pozarı yok etmeye yönelik bir regülasyonsa hepimize açıkçası yazık olacak. Endişe içerisindeyim. Çünkü olayın şöyle şekillenebileceğini düşünüyorum. Bitcoin'i bir kenara koyalım. Bitcoin'i çünkü Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu da bir MPA olarak kabul etti. Ama diğer bütün coin'ler aslında birer hisse senedi muamelesi görebilirler. Ve eğer birer hisse senedi muamelesi görürlerse bunların peşine sermaye piyasası kurulu Amerika'nın düşer. Ve der ki borsaları, kripto borsalarına sizin de hisse senedi alıp satılan borsalar gibi mevzuata tabi olmanız lazım. Çoğu bunun altından kalkamaz. Burada muazzam bürokrasi var, muazzam yatırımlar var. Ayrıca pek çok coin'in de üzerine geçecekler muhtemelen. Çünkü diyecekler ki buna hisse senedi. Bu konuda haklı veriyorum bu arada. Çünkü bir şirket kendine coin çıkarıyor. Sonra ondan finansman buluyor. Bunun adı hisse senedir. Siz de hisse senedi çıkarma kurallarına tabi olacaksınız der. Pek çok coin de bu iş içinden çıkamaz. Bu iyi mi olur, kötü mü olur? Yani regülasyon gelsin taraftarız. Bir temizliğe ihtiyaç olduğu %100. Ama işleme yöntemi... Bu işin bir dünya parası, kripto parası yaratma amacından ziyade Amerika'nın kripto pazarını ele geçirmek için izlediği ince, uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Buradan dünya için iyi bir şey çıkmama ihtimali maalesef fazla. Bitcoin bu işten sırılabilecek tek gerçek kripto para. Çünkü merkezi yok, onun üzerine fazla yüklenemiyorlar, arkasında bir şirket yok vesaire. Ama Ethereum dahi diğer bence hepsi tehlike altındalar. Çok üzgünüm çünkü... Benim YouTube videolarımın altında bile canı çok yağmış insanların paylaşımlarını görüyorum. Hem doğrudan FTX'de para kaybedenler hem bu kriptodaki derin dalgalanmalardan dolayı ben de para kaybettim. Hani toplam yatırımın içinde kripto en büyük şey değil. O yüzden kontrol edebilir boyutta ama hayatını bu işe adamış. Çok büyük paralar koymuş insanlar var ve kripto gibi harika bir ürünü bu hale getirdiler. Ben bunu şimdiye kadar Sam Bankman Feed gibi Binance CZ gibi hırslı adamların bir işleri düşünüyordum. Konu çok daha derinlerde olabilir. Bilmiyorum. Siz düşünüyorsunuz? Derin devlet fikrini satın aldınız mı? Görüşlerinizi, yorumlarınızı her zaman gibi çok merak ediyorum. Sevgili kadın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.